3 kere yazı tura atışı yapıyoruz. 2 kez tura gelme olasılığını hesaplayınız. Tüm olası sonuçları düşünelim. Hepsi tura gelebilir. Birinci atışta tura, ikinci atışta tura, üçüncü atışta tura. İki tura bir yazı. Tura yazı tura. Ya da tura yazı yazı. Yazı tura tura. Yazı tura yazı. Yazı yazı tura. Yazı evet. Saçmalamadan, karıştırmadan susayım. Ve kaç etti? Şimdi bunlar 3 atışta gelebilecek sonuçlar 1. atış, 2. atış ve 3. atış. Bu örnek uzay. 8 olasılık var. Örnek uzayın büyüklüğü neymiş? 8 olası sonuç var. Bu olası sonuçlar ya da örnek uzayın büyüklüğü. Her turda 2 tura gelme olasılığı. Olası sonuçlardan kaç tanesi bu olayla ilgili? Bunu olay olarak adlandırabiliriz çünkü birden fazla sonuç var. Evet, 2 tane tura olanları bulalım. 2 tura olanları bulalım. Burada 3 tane tura var. Yani tam olarak 2 değil. Burada tam 2 tura var. Burada sadece bir tane var. Burada 2 tane var. Bu bir tura, bir... E, bunda hiç yok. Bu olayla ilgili 1, 2, 3 tane sonuç var. 3 tane olası sonuç var. 3 sonuç bu olay ile ilgili. 3 atışın ikisinde tura gelme olasılığı için 8 sonuç var. O zaman, Sonuç 3 bölü 8miş.